Merhaba sevgili abonelerim sevgili astroloji severler Mayıs 2018 astroloji etkiler ve burçlara olan etkilerini paylaşacağım sizlerle her burç videosunda öncelikle genel etkilerden bahsedeceğim arkadaşlar bütün videolarda bu şekilde olacak daha sonra e, yükselen burca göre yorumumu yapacağım ve en sonunda güneş burcunuza göre ve ay burcunuza göre herhangi bir etkisi olup olmayacağı ile ilgili ayrıca bir yorum yapacağım. Bunu neden yapıyorum? Yükselen burcunu bilmeyen arkadaşlar güneş burcunu ve ay burcunu da dinleyebilirler. Aynı zamanda hem yükselen burcunuzu hem ay burcunuzu hem güneş burcunuzu okuyarak e, daha kapsamlı bir bilgi edinebilirsiniz. Sonuçta bunlar genel yorumlardır biliyorsunuz ki. Evet, Mayıs 2018'de bizleri neler bekliyor? Bir bakacağız. Şimdi, öncelikle e, Nisan ayının sonunda biliyorsunuz Akrep dolunayıyla ayı kapattık. Akrep dolunayıyla ayı kapattık.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 Mayıs ayına 1 Mayıs'la başladığımız gün ay burcunun ay yay burcunda başlıyor ve keyifli ve neşeli bir enerjiyle başlayabiliriz. Hemen ertesi e, dönemde ay oğlakta devam ediyor. Peki açılara ve etkilere bakacak olursak, e, 6 Mayıs civarında Güneş'in e, Neptün'e güzel bir açısı var. Güneş biliyorsunuz zaten boğa burcunda oluyor. Balıkta e, Neptün de balık burcuna pardon arkadaşlar ve güneş Neptün'ün güzel bir açısı var. 6 Mayıs civarı e, dolayısıyla hoş hayal hayalini kurduğumuz konulara yakın hissedebiliriz. Güzel e, durumlar yaşayabiliriz. E, hayallerimizin gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Daha sonra Ay Kova burcunda devam ediyor ve 7 Mayıs civarında Merkür'ün Plüto'yla bir kare açısı var. Merkür kare Plüto'yla e, bir takım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 Onun dışında gezegen etkilerine bakacak olursak 16 Mayıs'ta Mars Kova Burcu'na geçiyor. Biliyorsunuz Oğlak Burcu'ndaydı. Mars Kova'da biraz düşük konumdadır. Hareket etmektense düşünce boyutunda kalmayı tercih eder. Bunun da etkisini göreceğiz. 16 Mayıs civarında gene Mars Kara Uranüs açısı söz konusu. ve Dolayısıyla ani tartışmalara, ani sıkıntılara gebe olabiliriz dikkat etmekte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 Gün gün hemen hemen astrolojik etkileri anlatmaya çalıştım. Haritanızı uyarlayarak e, o gün önleminizi tedbirinizi alırsanız bu iletişim problemlerinden bu ego savaşlarından mümkün mertebe uzak kalmış olursunuz arkadaşlar. Şimdi burç burç yorumlara geçiyorum. Merhaba sevgili yaylar yükselen ve ay burcu yay olanlar Mayıs 2018 gökyüzü hareketlerinin burcunuza göre olan etkilerini değerlendireceğiz birlikte. Evet. Mayıs ayına ay yayda başlıyoruz sizin burcunuzda dolayısıyla ay burcu, güneş burcu ve yükselen burcu ay olanlar için hayli keyifli ve odak, e, odakta olacakları bir şekilde başlıyorlar ayam. Evet 4 Mayıs'ta ay oğlak burcuna geliyor. E, para konularıyla ilgili e, bir takım odaklarımız olması muhtemeldir. 6 Mayıs'ta güneşin Neptünle güzel bir açısı var. Güneş boğa burcunda biliyorsunuz. Neptün de uzun süredir balık burcunda. İş, çalışma hayatınız, kariyerinizle ilgili konularda bazı gelişmeler, güzel, olumlu gelişmeler yaşamanız olası sevgili yaylar. 7 Mayıs'ta aşk ilişkilerinizle ilgili, çocuklarla ilgili, meselelerle ilgili risk aldığınız ve size keyif veren aktivitelerle ilgili bir takım sıkıntılar, bir takım güç mücadeleleri olması muhtemel. Bilhassa e, ilişkilerinizle ilgili veya size keyif veren şeylerle ilgili bazı dönüşümler, bazı sıkıntılar, meydan okumalar söz konusu olabilir sevgili yerler. 7 Mayıs'a dikkat diyorum. 8 Mayıs'ta da Venüs'ün Neptün'e kara açısı var. Yine e, ikili ilişkiler evinizde. ilişkilere bu 7, 8 ve 9 Mayıs'ta... Dikkat etmekte fayda var. Bazı hayal kırıklıkları, bazı güç, sen ben mücadeleleri yaşamanız olası. 9 Mayıs'ta da otorite figürleriyle iş arkadaşlarınızla bazı zıtlaşmalar yaşamanız olasıdır sevgili yaylar. Evet 12 Mayıs'ta güneş üçgen plüto açısı var. Yine 6. evinizde gerçekleşiyor ve 2. evinizde demek ki parayla ilgili mesleki alanda kazandığınız kazançlarla ilgili bir takım beklediğiniz paralar varsa 12 Mayıs civarı gayet güzel gözüküyor. Beklediğiniz paraları alabilirsiniz ve dediğim gibi kendi emeğinizle çalışarak kazandığınız gelirlerden güzel geri dönüşler var. Evet 13 Mayıs'ta Merkürle Uranüs Koç burcunda birleşiyor sizin 5. evinizde ve Dolayısıyla e, aşka çok yatkın olacaksınız Belki çok e, sizi mutlu edecek sıradışı bir aşkla karşılaşabileceğiniz gibi eğer evli veya ilişkisi olan bir yay burcuysanız e, çok farklı bir e, riskli alana geçebilirsiniz. Çok farklı bir alanda sahneye atabilirsiniz kendinizi. Veya çocuk bekliyorsanız, çocuk bek, çocuk haber alabilirsiniz. Yani güzel, ani, sıra dışı gelişmeler söz konusu. 5. evinizle ilgili sevgili aylar. 13 Mayıs akşamında Merkür de Ay da Boğa burcuna geçiyor ve 15 Mayıs'ta Boğa burcunun 24. derecesinde yeni ay gerçekleşiyor. Bu dediğim gibi sizin 6. eviniz, sağlık eviniz, günlük mücadele, koşturma, iş arkadaşlarınız, iş ortamınız, size hizmet edenler, yardımcılarınızla ilgili bir evdir. Demek ki bu konuyla ilgili bazı yenilikler yapacaksınız. Artık yeni bir sayfa açacaksınız. Belki iş değiştirebilirsiniz. Belki iş arkadaşlarınızdan değişiklik İş arkadaşlarınız değişebilir, iş ortamınız değişebilir, konumunuz değişebilir iş ortamındaki veya sağlığınızla ilgili yeni bir diyet programına girebilir, yeni bir yaşam stili benimsemeye karar verebilirsiniz. Düzen, disiplin, günlük mücadele ettiğiniz konularla ilgili artık ani ve gerçekten sıra dışı marjinal yenilikler yapmanız beklenir sevgili. Yerler veya e, iş ortamınıza çok sıra dışı farklı bir yardımcı bir iş arkadaşı da gelebilir diye yorumlayabiliriz. Tabii ki sizin hayatınızda e, hangi etkiler söz konusu siz daha iyi tahlil edeceksinizdir. 15 Mayıs'ta ilişkiler odaklı olacağız. E, 16 Mayıs'a dikkat etmekte fayda var. E, Parayla ilgili konularda e, gerginlikler, iş ortamında bir takım gerginlikler, iş arkadaşlarıyla tartışmalar olabilir. Parasal meselelerle ilgili 16 Mayıs'a dikkat edelim sevgili yaylar. 18 Mayıs hayli güzel e, uyumlu bir ekip çalışması yapabileceğiniz, sağlığınızla ilgili olumlu neticeler alabileceğiniz bir gün. Ona 18 Mayıs ve 19 Mayıs'ta başkalarından gelen kaynaklarla ilgili... Veya e, çevrenizde sağlık sıkıntısı yaşayan kişilerle ilgili güzel şifa enerjilerinin yaşanacağını söyleyebilirim sevgili yaylar. 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiyor ve artık odağınız iş ve çalışma ortamı günlük rutinlerinizden 7. evinize yani ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık ve açık düşmanlıklar evinize geçiyor insanlarla ilişkileriniz daha aktif olacak. 21 Mayıs'tan itibaren eşinizle daha aktif bir ilişki içine gireceğiniz gibi evlilik kararı verebiliriz. Evlilik gerçekleştirebilirsiniz. Veya dediğim gibi bir ortağın, ortağınız varsa ortağınızla ilgili gündemler yoğun olabileceği gibi yeni bir ortaklık yapmaya da karar verebilirsiniz sevgili aylar. 24 Mayıs e, ilişkilerdeki ilişkilerde gayet olumlu bir e, hızla yol kat edebileceğimiz bir gün olarak değerlendiriyorum. 25 Mayıs keza aynı şekilde hayli olumlu e, bilhassa olumlu. Aşk hayatımız, ailemiz, yuva, yuvalımız bizi bilinçaltında rahatsız eden konularla ilgili güzel şifalar bulabileceğimiz bir zaman aralığı. 26 Mayıs'a biraz dikkat etmekte fayda var. Onun dışında 29 Mayıs'ta ayı yay burcundaki yani sizin burcunuzdaki dolunayla kapatıyoruz. Sizin burcunuzda gerçekleştiği için Ay burcu yükselen ve Güneş burcu, bilhassa 8 dereceye yakın olanlar e, daha e, etkili bir şekilde hissedecekler bu dolunayın etkisini e, nedir? Hangi alanda? Her alanda aslında sizin yükselen yükselen derecenize gerçekleştiği için. Kendinizle ilgili, hayata bakış açınızla ilgili, mesleğiniz, ilişkileriniz, hayat ve yaşam tarzınızla ilgili artık hoşunuza gitmeyen, kısır döngüye girmiş, sizi rahatsız eden ve bir şekilde içinden çıkamadığınız konular her neyse artık kapatarak Mayıs ayını uğurluyorsunuz sevgili yaylar. Ayın son günü yine para konularınız. İlişkileriniz, ikili ilişkileriniz oldukça gündemde ve ayı bu şekilde kapatıyoruz. Dediğim gibi Dolunay'ın etkisini en çok siz hissedeceksiniz sevgili yaylar. Bu dönemi değerlendirmekte. Artık köhnemiş, bize fayda vermeyen yapıları kapatmakta, o defterleri kapatmakta fayda var diye düşünüyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim sevgili yaylar. Sevgiyle hoşça kalın, hoşçakalın.